Bugün 10 Ocak 2022 Pazartesi ay günündeyiz Koç burcunda ilerleyen ay sabah 10.23'de Oğlak burcundaki plütonla yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek güne sabırsız ve hırslı enerjilerle başlayabiliriz aşırı dürtüsel ve duygusal hareket etmek zararlı olabilir fiziksel ve duygusal olarak hasar almamak için dürtüsel eylemlerden uzak durmalıyız duygusal baskılar hissedebileceğimizden yakın ilişkilerde tartışmalar daha kolay tetiklenebilir ve bazı durumları kontrol etmekte mümkün olmayabilir. Sonuçlarını düşünmeden hareket etmemek daha güvenli olacaktır. Ay akşam 17.46'da Boğa Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün daha dingin ve sakin enerjilerle maddi manevi güven ve istikrar temalarına odaklanabiliriz. Ay gece saatlerinde Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak. İyimser ve rahat hissedebileceğimiz gece saatlerinde kişisel keyif ve konfor alanlarına çekilebiliriz yakın ilişkilerimizdeki duygusal paylaşımlarda güven ve huzur verebilir sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun